Merhaba arkadaşlar Recep Atalar ben, daha önce yaptığımız ön muhasebeye devam edelim. Ufak tefek değişiklikler yaptım. Bu değişiklikleri nasıl yaptığımı anlatmayacağım. Burada bir şey anlatacağım. Şu tuşu nasıl yaptım? Bunu anlatayım. Görünümde şöyle bir seçeneğimiz var araç çubukları menüsü diye. Bu araç çubukları menüsünde e, şurada gördüğümüz yerlere e, ekleme yapabildiğimiz kadar ekleme yapabilmek veya kullanabildiğimiz kadar kullanmak veya ayrıntısını burada görmek istediğimiz şeyleri seçip çıkarabiliriz. Burada form denetimi ve form gezgini ve form tasarımı diye 3 tane seçenek var. Bunlar kendi içinde de birbirini açıyor zaten. Form denetimini biz aktif hale getiriyoruz. Pasif hale getirdiğimiz zaman dikkat ettiniz mi şuradan silindi. Tekrar aktif hale getireyim. Aktif hale getirdiğim zaman sizde şöyle olacak. Form denetimleri. Ee, ben de buraya geliyor ama sizde buraya aşağı dizecektir. Yani şöyle olacak. Ee, siz bunu e, alıp buraya e, koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz de. Size kalmış. Burada tasarım kipi. Ve tasarım kipinden çıkma seçeneği var. Tasarım kipinde tasarım yapmamıza izin veriyor. Tasarım kipinden çıktığınız zaman kullanım haline geliyor. Artık daha e, tıkladığınız zaman işlem yapıyor. Biz tasarım kipinden çıkıp şunu nasıl yaptığımızı göstereyim. Şurada itme düğmesi diye bir tercüme edilmiş yani buton var. Buna tıklıyoruz. Yeri geldikçe diğerlerini de anlatırım. Şöyle bir buton yapıyoruz. Üzerine itme düğmesi yazıyor. Saat klikle. Ee, biz bunu bir denetleyelim, ee, itme düğmesinin ismine kayıt diyelim, ee, görünüm hali de, etiket hali de e, kayıt şeklinde olsun. Burada e, diğer kısımlar lazım oldukça e, biz tasarım modunda neler var, onlara bakalım. Burada e, arka rengini işte böyle pembe 65 şeklinde verebildiğimiz gibi böyle seçip de mesela şöyle mavi gibi seçebiliriz de. Bir de yazı tipi var. Bu yazı tipi de şöyle mavinin üstüne ne gider? Mavinin üstüne en güzel renk gidecek renk bordodur arkadaşlar. En uyumlu renklerdir. Karakteri de kalınca karakter seçildi Yani bir sürü seçenek var. Siz e, karar verebilirsiniz. Ben onun ayrıntısına çok fazla girmek istemiyorum. İtalik yaptık. Bu şekilde kayıt düğmemizi de yani yukarıdaki yaptığımız kayıt düğmesini nasıl oluşturulduğunu e, görmüş olduk. Şimdi e, ben bundan vazgeçeceğim. Biz bunu kesip atalım araçlardan mak bir makro oluşturacağız. Bizim mevcut makrolarımızdan birbirleriyle karışmaması için Şimdi Evet sildik. Şimdi modül 1'e Hareket kayıt diye bir bölüm oluşturalım şimdi. Bizi ilgilendirmeyen ne varsa önce bir silelim. Şimdi bir makro kaydedelim arkadaşlar. Ana bir makro olsun. Araçlardan makrolardan makro kaydet diyelim. Hareketlere gelelim. Makroyu durduralım ve kaydedelim. Modülün içine ne olsun hareket giriş olsun. Kaydedelim bunu. Tamam. Şimdi şuraya bir hücre ekleyeceğiz. Tekrar makro açalım. Şuraya bir hücre eklesin aşağı doğru kaydırarak tamam makroyu durduralım isim verelim buna hücre kayıt diyelim I'yı kabul etmeyebilir. Kaydedelim. Şimdi tekrar bir makro oluşturalım. Bu renkli olan hücreyi temizleyelim. Bunu da durduralım. ücretimizde diyelim. Onu da kaydedelim. Hareketlerde e, buraya bir hücre eklemeyi sonra da e, onu temizlemeyi gördük. Şimdi biz şu tuşa bastığımız zaman şurayı nasıl kaydedeceğimizi gösterelim ve e, bunu nasıl makrolaştıracağımızı yani programlayacağımızı görelim. Şimdi arkadaşlar önce şu anda benimki çalışıyor. Bunu öncelikle bir ne yapıyorduk? Çalışma modundan çıkarıyorduk. Tasarım kipine getiriyorduk. Tasarım kipinde bunun nasıl çalıştığını hemen anlayalım. Yani ben tekrar yapıyorum. Burada bunun olayları kısmına gelip tuşa basıldığında... Ya da fare düğmesine tıklandığında. E, şimdi biz fare düğmesine tıklandığını seçelim. E, ondan sonra da makro ata diyelim. Ve buradan e, standart e, bizim makromuzu bir bulalım. Çünkü bizim e, makromuzu her zaman bileceğiz burada olduğumuzu. Yani muhasebe diye bir e, dosyamız var bizim. Bu dosyanın içinde. E, tabii makrolarımı da kaydedebilirdim de ben kendim adıma yaptığım makrolarımı buraya kaydettim. E, ekstra bir tane daha oluşturup oraya da kaydedebilirim. Bunları bilelim. Yani e, sonra böyle bir şey karşımıza çıktığı zaman karışmasın. Bizimki burada yerini kendimiz belirliyoruz. Burada e, veri kaydet diye yani e, başka bir isim de verilebilir. Veri kaydet diye ben öyle verdim. Hani göstermiştim az önce bunu tıklıyoruz ve tamam diyoruz tamam dedikten sonra buraya onu veri kaydeti şeklinde alıyor eyleme atamış oluyor buraya da göstermiş oluyor yani fareye tıkladığı zaman değerini görmüş oluyor ondan sonra kapatıyoruz bunu tekrar bunu ne yapıyoruz tasarım kipinden çıkarıyoruz şimdi biz e, buraya kadar ne yaptığımızı bir de kodsal olarak görelim. Makrolara gelip makroları e, yönetten e, veya e, düzenleden direkt içine bakalım. Şimdi biz e, ne yaptık? E, bir tane e, şuradan göstereyim. Hareket e, seçim diye e, bir işlem yaptık. E, ne demek hareket seçim? Dedik ki geldik şuradayken gel buraya gel ve konumlan diye bir makro oluşturduk ve bunun adına hareket seçim dedik. Bu işlemi sadece o kadar olan makroyu geldik veri kaydet tuşuna bastığımız zaman çağırdı ya bize bu sub ile başlıyor end sub ile bitiyor. Burada bitmiş bak biz dedik ki veri kaydet isim olarak. Ee, onu da e, nasıl yaptığımızı az geri sardırırsak göreceğiz. Ee, sonra bunu ben ekledim. Ee, çağır diyor. Kal. E, hareket seçim diye. Sonra e, bunları e, arkadaşlar kafasına rem yazarak şu rem'i yazarak e, tek tek çalıştırarak da görebiliriz. E, öyle bir yapalım da görelim. Hem de e, kafa daha iyi algılasın. Şöyle şunu da kapatalım. Şunları da kapatalım ki durumu daha iyi algılayalım. Şimdi bunu kaydedelim. Buradan kaydediyoruz. Ee, gelelim e, mevzuya. Neredeyiz biz? Buradayız. Şimdi e, şu anda e, hiçbir işlemi kabul etmeyecek. Sadece e, hareket seçimi yapacak. Yani e, şuraya gelmesini bekliyoruz. E, bize bir hata verdi. E, sub yönetimi içinde e, basic söz dizimi e, kullanılamaz diyor. Bir sub kullanılamaz diyor. Ee, nedeni şu Hatayı anladık Şunu remlemedik ee, Problem o ee, Yani Eksik kapatmışız Bir saniye Ent sabı Ent sabımız He Problem o değil arkadaşlar ee, Problem o değil Problem şu ee, ne demiştik? Sub ile açıp end sub ile kapatacağız. Biz e, yanlış yeri kapattık. Tamam. Ee, Kaydettik. Şimdi e, kayıt dediğimiz zaman dikkat edersek ne diyebiliriz. Biz bu makroyu nasıl yaptığımızı e, geride göstermiştim. Yani e, buradan e, bu tuşa basıldığı zaman burada konumlan ve bekle yani A2 hücresinde konumlan ve bekle dedik ikinci makromuzda ne dedik ikinci makromuzda e, neydi hücre ekleydi bu satırı bir satır aşağı kaydırarak hücre ekle diye bir e, makro oluşturduyduk e, hemen onu mesela şuraya gelelim şöyle yapalım e, bu tuşa bastığım zaman buraya gelip ne dedik ee, buraya bir boş hücre oluştur ve bekle olacak kaydet. Gördüğünüz gibi e, hücreyi oluşturdu ve bekliyor. Şimdi e, bu satırı silmesini bekliyoruz şimdi. Onu da nasıl oluşturduğumuzu göstermiştik. Ee, şimdi uygulamasını gösteriyoruz. Hücre. Yani e, aşağıda o makro var. Bu dediğimiz olayları şimdi çağırıyoruz yani. Otomatik oluşturmuştuk bu makroları. Yani e, kendisinin Libre'nin kendisinin oluşturmasını yapmıştık. LibreOffice Office e, bizim adımıza bunları otomatik oluşturuyor. E, biz bunları kullanıyoruz şimdi. E, ne yaptık? Onu da Ayarladık. Gelelim e, kaydedelim önce. Kayıt diyelim. Dikkat ederseniz e, önce konumlandı, sonra bir satır oluşturdu, sonra oluşturduğu satırı temizledi. Olayımız tamam. Şimdi e, gelelim e, buradaki asıl noktaya. Şimdi şunu, şu remi de kaldırıyorum başından. Bundan sonraki aşamaları beraber yapacağız ee, ve istediğimizin olmasını bekleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ben denediğim için, denemelerimde netice aldığım için daha hızlı anlatabilirim bunu. Şimdi diyoruz ki burada öncelikle arkadaşlar veri yolları programcılıkta sıfırdan başlıyor. Bunu öncelikle bilelim. Birden başlamıyor. Şimdi e, diyoruz ki e, bizim e, sheet 2 yani yani bu komponent de diyor yani bu programda bu yazdığımız olayda e, sheet e, 2 olan nedir? E, bu e, pardon sheet 1 olan bu sheet 0 olan bu sheet 1 olan bu yani 0 1 2 3 diye gidiyor. Şimdi e, gelelim tekrar buraya. Şöyle e, yaparsak daha iyi anlatırız diye düşünüyorum. Şöyle şunu şöyle alalım. Bunu bu tarafa getirelim. Şimdi bu komponentte şit 1'i bul. Tamam. Şit 1 bu. Hareketler olan. Şit e, 1'in e, hücre neymi A2 Olmasını sağla. Tamam. A2. Bir string değer çağıracağız buraya diyor. Yani string ne demek? Ee, hem yazı, yani A, B, C, hem de rakam olacak bir değer alabiliriz buna. Ama belli kıstasta. Ee, yani kısıtlı olarak, yani çok kapsamlı olarak. Alamayız. Yani e, çok derin girmiyorum buna. Bu kadar bilmemiz yeterli. Yani e, e, bunların e, string olanı var. Başka e, değerler olan var. E, yani rakamsal olan var. E, tarih olan var. Biz şimdi bunu string olarak alacağız. Nereden alacağız? Bunu eşitle diyor yani. Ona e, ona at demektir aslında. Ata demektir. Buradaki eşit. E, neyi? Yine bu komponentte Başka bir komponent de değil. Bu komponentte de, sheet'i e, yani e, bu bizim e, çalışma sayfaları dediğimiz e, isimleri sheet olarak program belirliyor. Bunlardan e, sıfır olanın yani giriş olanı yani e, sıfır olanı e, C hücresine git. C hücresindeki 8 olana git. Yani burayı bana getir ve o A2 hücresine koy diyor. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Yani e, A2 hücresine e, C8'deki e, hareket hücresine daha net anlatayım. Hareket hücresine. Hareket hücresi 2 burada 1 değerinde oluyor. Şit 1 oluyor. Hareket hücresine girişteki e, a c dekini, C8'dekini, C8'dekini A2'ye getir diyor. C8 bu. 60'ı e, buraya yazmayı bekliyoruz. Bunu şöyle yapalım. 80 yapalım. Öncelikle şeyimizi kaydedelim ki e, makrolar arıza vermesin. Kaydedelim. Gördüğümüz gibi 80'i bize verdi. Şimdi burada biz tarihi alacağımız için Burada, e, burada tarihi e, hangi hücredeymiş bir görelim. Tarih 8B8'deymiş. Şunu B olarak değiştirelim. Ve tekrar kaydedelim. Gördüğünüz gibi tarihi verdi. Şimdi stok biçimi işlem türü miktarı, fiyatı, tutarı, ödemesi ve bakiyesi şeklinde bunları tek tek alalım. Şimdi stok biçimi derken neyi kastediyoruz bakalım. E, stok biçimi e, yani e, satış mı oldu, e, alış mı oldu, alıştan iade mi oldu şeklindeki e, kısım, ee, bunu nasıl, niye böyle yaptık? Ee, Hareket 2'de. Ha buna stok biçimi değil de e, stok adı diyelim. Adı. Kaydet. Biz e, stok adını zannediyorum. E, stok adını, stok kodunu getirdik ama, e, evet stok adı e, burada, e, yani ürün adı. Şimdi e, stok adı, hareket tipi, e, stok kodunu getirmemişiz. Burada stok da e, kod yapmamışız. E, stok kodu içinde bir bölüm açarsak, bizim e, bütün... E, Makrolarımızı yeniden yazmamız gerekecek. Arkadaşlar onu ben bittikten sonra, kaydım bittikten sonra bir sonraki aşamada düzenleyeceğim. Yani aynı işlemleri yeniden yapıp düzenlemem gerekiyor. Şuraya kodu unutmuşum. Onu biz es geçiyoruz, kodu almıyoruz. Diğerlerini çekiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl çekiyoruz? Gelelim şuraya, bunu da açalım. Şimdi şu rem'i de açalım. Tekrar bir de 5'i şuraya C5 yazacağız. C5 adını bu sıfır olacak. Bir e, burası B2 olacak. Kod da tamam. Şimdi şunu açalım. Ya bunu açmayalım. Burada if kontrolü yapmıştım ben başka bir şeyde. Eee kopyalayalım. Şimdi D 2 Yanlış. 1 saniye. 5 C5 D5'i D5'i e, buradan yazmadı C2'ye getir diyor e, dedik. Kaydedelim. Bir test yapalım. Eee Tarih, ürün adı, satış tipini bize vermesini bekliyoruz. Tarih, ürün adı, satış tipini bize getirdi. Miktar, birim fiyatını da getirelim. Miktar ve birim fiyatını da getirelim. İki tane daha. Miktar ve birim fiyatı. Hemen miktar nerede bir görelim. Miktar F'de fiyat E'de. Miktar Miktar F'de Fiyat E'de. Burada durum ne? Miktar fiyat. Burada ters yapmışız. Siz miktar fiyat fiyat miktar e, burada E P olacak. Buraları anladık sanırım. Yani hücrenin ismini gelip yazıyorum buralara. Buradaki hücreleri. Yani harekette buralara diziyorum onu. Ee, bir taraf burası, diğer taraf bu taraf oluyor. Birinci kaydı alırken çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. Anlayamadığınızı sadece birinci karakteri çözerseniz, birinci hücreyi, yani geri alıp yaparsanız, ee, anlayacaksınız. Ee, gene de üstünden geçerim. Ee, i̇şim bitince. Şöyle bir kaydedelim. Miktar 7 birim 3. Ee, miktar 7 miktar 7 fiyat 3. Şuna Fiyat yazarsak sıkıntı ortadan kalkacaktır. Formulizasyon yaptığımız için arkadaşlar değiştirme olayı çok zorlanacağız. O yüzden e, orada daha ufak bir zorlanmayla bu işi hallettik. Şimdi e, bir sonraki derste e, bakiyeyi de otomatik vermesini sağlamamız için bir çalışma yapayım. Şu anda aklımda bir gerekçe yok yani videoyu çekerken o kadar hızlı düşünecek kabiliyetim yok açıkçası. Onu düşünelim. Ona göre bir karar veririz. Toparlayacak olursak asıl amacımızı yaptık. Şimdi biz bunu şöyle bir temizleyelim. Sonra şu çizgiyi de yok edelim. Şimdi girişe geldik, bize B200 olan klavye, bilgisayar sarp malzemesi olan klavye, alış yapalım. Miktarını, pardon burası fiyatı, affedersiniz. Bunları da kilitleyeceğiz arkadaşlar ileride böyle hata yapmamamız için. 5 olsun. E, tarih şimdiki tarihi veriyor arkadaşlar. E, biz bu tarihi değiştirebiliriz. Ya da değiştirmeyiz. Bugün olduğu için. Değiştirirsek ne yapacağız? E, 10 nokta, 10 nokta, bugün e, 0.3 yazarsak bize şeye verecektir. Bunun bir anlamı yok. Kayıt edelim. Gördüğünüz gibi bize kayıt yaptı. Evet dediğim gibi tutarı bakiyesini alt alta her kayıt yaptıkça dizmesi gerekiyor. Bunun içinde bir makro gerekiyor. Bu makroyu da e, kayıta e, şuraya eklememiz gerekiyor. Yani bu işi bitirdikten sonra şurada e, bize bir uyarı vermeden önce şurada e, mantıken bir makro daha çalıştıracağız. Onu hesaplatacağız orada. E, öyle düşünüyorum e, ama e, bir kanaatim yok açıkçası. E, biraz üzerinde çalışayım ödevim o. Bir sonraki videoda onun e, burayı dizer gideriz. E, üzerinden geçmek gerekirse e, makro, 3 e, tane makro yaptık. E, makronun kayıt olayını gösterdik. Makronun açılım hali burada. E, bize otomatik olarak e, hareket seçimi verdi. Nasıl yaptığımızı gösterdik. Geldik e, herhangi bir yerdeyken Makroyu başlattık, sonra geldik buradaki hücrede durduk. Ee, birinci hareketi seçti. Ee, ondan sonra bunun e, buradayken e, buraya bir ekleme yaptık sağ tuşla e, ekle dedik makroya kaydettik. Sonra burayı temizledik. Bir atı bir aşağı satıra kaymış oldu. Ondan sonra tekrar bir makro yazdık. Tabii bunu e, bundan sonrasını elimizle yazdık. E, otomatik yapmadık. E, dedik ki komponentte de bunları düzenlemek güzel gözüksün diye düzenlemek gerekiyor arkadaşlar. E, yani mantık mantık ayırmak gerekiyor. Böyle. E, biz e, asıl e, burada bir karmaşa yaşamamak adına tekrar anlatayım burayı. E, this komponent dediği bizim komple çalışma alanımız. Yani bütün sayfalarla beraber çalışma alanımıza komponent diyor program. E sheet ise bu çalışma sayfalarımız arkadaşlar. Bu komponent de diyor. Sheet'i bul. Hangi? Sheet 1. Bir? bir hangisi? Sıfırdan başladığını söyledik. Bir hareketler olanı. Onun A2 hücresine konumlan ve çekeceğin değer string olsun. Yani rakam ve yani klavyeden basılan e, tuşlardan olsun diyor. E, tamam. E, neyi çağıracaksın diyor. E, yine aynı komponentten e, sıfır olan yani giriş olan e, sheet'i yani sayfayı e, git e, getir diyor. Eee B8 hücresini, onun içindeki değeri bana al, buraya koy diyor. Ee, yani e, B8 hücresindeki, B8 hücresindeki tarihi al, A2 hücresine koy diyor. B8'deki A2'ye koy. Diğerleri de bu şekilde. E, bu olay bu kadar arkadaşlar. Evet. Benim e, size makro ile ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. E, Tabi ileride daha teşekkürlü makrolar anlatacağım. Fakat ön bilgi ve e, güçlü bilgi olarak aklınıza kalsın ve bir kenarınıza kalsın size çok lazım olacaktır. Bunu geliştirmek artık elinizde yani mantığı artık çözdük. ...çok da karmaşık değil, çok da zor değil. Ee, ondan sonra e, nerelere neler koyacağımızı... ...internetten araştırarak e, yapabiliriz artık. Ee, yani e, bir e, basic versiyon olduğu için... ...çok da atraksiyonlu işler yapamıyoruz. Ama çok atraksiyonlu işler yapmak istiyorsak... ...eğer e, e, diğer JavaScript bilgimiz varsa... Ee, ve ondan sonra e, özellikle e, Python bilgimiz varsa, e, bu e, BeanShell'in ben ne olduğunu bilmiyorum, ona da bir bakarım. Mesela JavaScript ve Python bilgisi olanlarda sınır yok. Yani bir program, bir hücreye bir program yazabilirsiniz. E, ben e, JavaScript bilgisini weble uğraşan arkadaşlar varsa, e, beni izleyen, e, şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar Python konusunda e, şöyle söyleyeyim. E, bir e, dil bilen varsa Python'ı da ekstra öğrenmesini tavsiye ederim. Ben bu aralar e, Python'a merak saldım. E, zevkli. Çünkü burada FreeCAD'di de anlatıyorum. E, FreeCAD'de ileride Python'da neler yaptığımızı göreceğiz. Yani... E, ee, i̇nsanlar çok şeyler yapmış. Ben de e, onları e, merakla izliyorum. E, haliyle e, size e, bir katkısı olacaktır. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, şimdilik kalın sağlıcakla. E, videomu beğenip aktarırsanız, e, paylaşırsanız, e, aynı zamanda sosyal medyalarda paylaşırsanız, e, insanların haberdar olmasını sağlarsanız hem minnattar olurum, hem de insanlar e, paralar ödeyerek e, elde edecekleri şeyi ücretsiz ve kolay elde ettiklerini rahatlıkla göreceklerdir. E, şimdilik e, kalın sağlıcakla teşekkür ediyorum beni e, izleyip bana katlandığınız için.